Evet arkadaşlar bel ağrısı videolarına devam ediyoruz. Lahana yaprakları. Doğal ağrı kesici olan lahana yaprakları eski dönemlerden beri birçok ağrıyı geçirmek için kullanılıyor. Bu mucize besin bel ağrısı için işte de birebirdir. Lahana yapraklarıyla bel ağrısı tedavisi için bir tencere suyun içerisine birkaç yaprak lahana atın ve kaynatın. Ardından yaprakların suyunu süzün ve bir türbente sararak ağrıyan bölgeye kompres yapacak şekilde uygulayın. Bu uygulamayı yarım saat boyunca yapmanız yeterli. Diğer bir yöntem ise şu. Doğranmış lahana yapraklarını yarım bardak süt içinde kaynatın. 10 dakika içinde macun kıvamına gelecek. Bu macunu belde ağrıyan bölgeye sürün ve yarım saat boyunca bekletin. Bu yöntemi haftada 3 kez uygulayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı. Son yılların gözde isimlerinden olan Hindistan cevizi yağı içerdiği yağlı asitler ve sahip olduğu iltihap engelleyici özellikler sayesinde bel ağrısını da hafifletiyor. Bağ dokularını lahatlatan ve ağrıları azaltan Hindistan cevizi yağından yararlanmak için 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ısıttıktan sonra ılımasını beklemeniz ve ağrıyan bölge 10 dakika boyunca masaj yaparak uygulamanız yeterli. Ciddiye ömdikten sonra ılık suyla bölgeyi yıkayabilirsiniz. Hint yağı Eski dönemlerde diz ağrıları gibi eklem ağrılarının tedavi etmekte kullanılan Hint yağı bel ağrısına da iyi geliyor. Doğal bir ağrı kesici olan Hint yağından faydalanmak için 2 yemek kaşığı kadar ısıtın. ılıdıktan sonra ağrıyan bölgeyi sürün ve 5 dakika kadar masaj yaparak cildin emmesini sağlayın. Ardından ılık suyla yıkayarak temizleyin. Defne yaprağı kürü 10 gram kadar defne yaprağı 5 dakika süreyle kaynatılır. Bir süre demlendikten sonra günlük 2 bardağı açmayacak şekilde tüketilir. Rezene kürü. 5 gram kadar rezene tohumu bir bardak kaymış suyun içine atılır ve demlenmesi beklenir. 3 dakika kadar demlendikten sonra günde 2 bardağı açmayacak şekilde tüketilir. 40 kilit otu tedavi kürü. 1 bardak kadar klorsuz su cezvenin içine alınır. Üzerine 2-3 parça 40 kilit otu eklenir. 5 dakika sonra kaynatılır. 5 dakika kadar kaynatılır. Ilayınca lapa olan kısmı bele sürüdür. Bu uygulamanın 2 veya 4 hafta süre boyunca tekrarlanması gerekir. Lapa kısmından kalan suyu ise bir bardak ile sınırlı kalmak şartıyla günde bir bardak içilebilir. Ya da banyo sonrasında bu su son durulama suyu olarak bel kısmına da sürülebilir. Kozalak ile hazırlanan bitkisel kür. Taze kozalak ile hazırlanan bel fıtığı kürü için bir bardak su içine 5 gram taze kozalak eklenir ve 10 dakika süreyle kaynatılır. Elde edilen karışım günde 1 bardak olacak şekilde tüketilebilir. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin.